aileler yani yetemediğinde kendileri nasıl bir eğitim alabilirler? Hocam herhangi bir davranışı değiştirebilmek için gerçekten bilgi gerekiyor. Bir davranış terapisi ancak duruşla yapılabilir. Çocuğa sadece yapma demekle olmuyor ya da şöyle şöyle yapacaksın demekle olmuyor. Önce bebeğinin kendisi ne yapacağını biliyor olması lazım. Diyelim ki yemek seçen çocuk yoktur, yemek seçtiren anne baba vardır. Gelen problemlere bir bakın. Sadece çocukların isimleri değişiyor ama problemler hep aynı. Ağlayarak her şeyi yaptırmak, yemek seçmek, gece altına ıslatmak ya da tekrar 5 yaşında, 6 yaşında, 8 yaşında altı bağlı olan çocuklar. Parmak emen, tırnak yiyen çocuklar. Bunların hepsi tamamıyla çocuğun psikolojisini bozacak davranışlar ebeveynden geldiği zaman. Sürekli dayak yiyen ya da anneli, anne babanın sürekli kavga ettiği, birbirine şiddet uyguladığı bir yerde, çocuğunun okula başladığı zaman, herhangi bir okula başladığı zaman, okul öncesi ya da okul sonrası gelen şikayetler nedir? Arkadaşlarına şiddet uyguluyor. Kaynağından yok etmezsek her şey gittikçe kar topunun çığa dönüşmesi gibi büyüyecek. Eğer sağlıklı bir toplum istiyorsak, bunu temel eğitimini yapmak zorundayız. Dayak yiyen bir çocuk tabii ki her seferinde yaptığı bir şeyin dayakla sonuçlanacağını öğrenirse yalan söyleme. Kim söylediği zaman dayak yerse doğru ya da yanlış söylediği zaman dayak yerse kaygı bozukluğu, alt ıslatma. Bir çocuğun 3 yaşında 4 yaşında bir çocuğun anne babasına ne gibi bir yaptırımı olabilir? Alt ıslatma, yalan söyleme. Şiddet uygulama, yansıtma. Bunların hepsi yansıtma. O yüzden ebeveyn eğitimi, ebeveyn eğitimi. Bunun altında sürekli sürekli durmak zorundayız. Yoksa biz sadece ortaya çıkan, psikologlara ulaşabilen ya da pedagog psikiyatristlere ulaşabilenlere hizmet veriyoruz bu da. Görümün, Ayzperk'in sadece onda biri. Onda dokuzu Ayzperk'in aşağıda. O yüzden toplum gittikçe özellikle İstanbul'u e, bilmiyorum katılır mısınız? Kimsenin kimseye güvenmediği paranoyak bir toplum haline doğru hızla ilerliyoruz. Kimse komşusunu da tanımıyor, komşusuna da güvenmiyor. Kimse kimseye güvenmiyor. Peki bu kadar güvensiz bir ortamda çocuğumun güvenliğini nasıl sağlayacağım? Çocukları Doğruyu ve yanlışı öğretirsek özgür bırakabiliriz. Kendisini nasıl koruyacağını, yolunu nasıl bulabileceğini, temel bilgileri bizim aktarmamız lazım ki ondan sonra çocuklardan biz bir davranış, doğru davranış bekleyelim. Yani anladığım kadarıyla ebeveyn eğitimi balık vermek yerine balık tutmayı öğreten bir eğitim sistemi olacak ve temelden ve kökünden çözmeye katkı sağlayacağına inanıyorum ve bunun için de özellikle büyük şehirlerden başlanması gerekiyor. Çünkü en büyük paranoyaklık, güvensizlik, e, dediğiniz gibi depresif ruh halleri, kaygı halleri, e, yani endişeli bir toplum ve, ve kalabalıklar içinde yalnızlaşan yetişkinlerin, ergenlerin ve ailelerin temelinde evlenmeden önce, Evlili evliliğe hazırlık sürecinde bir anne babalık eğitimi, ebeveyn eğitimi ve bireysel eğitimlerden, psikolojik tarama testlerinden, kişisel karakter analizleri belki de yapılarak, e, bunun için e, trilyonlar hastalık çıktıktan sonra trilyonlar harcanması yerine cüz'i e, masraflarla e, ebeveynler kendileri bile yani anne baba adayları, Ağız birliği için kendileri de sizlere müracaat edebilirler pekala. Ama bunu toptancılığının toplu halde eğitimlerinin şu ana kadar sohbetlerimizden anladığım kadarıyla iğneyle kuyu kazmak yerine yerel yönetimlerin, sivil toplum örgütlerinin birlik beraberlik içinde bir seferberlik halinde başlatabilirsek büyük bir inkişaf, gelişme olacağı kanaat oluşmuş Bulunuyor bende. Aynen. Ben de size katılıyorum. Çünkü gerçekten biz bunu başarabilirsek biz alfabeyi öğretirsek ebeveynlerimizi, anne babalarımıza biz demiyoruz hepsini uzman haline getirelim. Böyle bir evet. lüksümüz yok. Ama evet. alfabesini öğretip en azından temel hataları yapmamalarını sağlarsak bir sorun çıktığı zaman sadece belki hastalık haline dönüşmeden sorunu nasıl ortadan kaldırabileceği konusunda yani psikolog anlayabiliriz. E, deli doktoru demek değildir. Biz davranış uzmanlarıyız. Akıllılarla uğraşıyoruz. Delilerle uğraşmıyoruz. O yüzden en azından bu yargıları da kaldırıp ben bu konuyu bilmiyorum. Konuyu bilen kimse buraya kadar gidip öğrenebilecek. Belki tek şanslı bir bilgilendirme, neyi nasıl yapacağını öğretilmesi onun birçok sorunu kendi kendisinin aşmasını sebep olacak. Doğru. Dediğiniz gibi bir insana balık vermek yerine balık tutmayı öğretmek, onun her gün karnını doyurması demektir. Bunu yaparsak, evet bu kadar ciddi bir şekilde ülkemizde antidepresan kullanımı da azalacak, sorunlu çocuklar da azalacak. Kesinlikle size katılıyorum ve bunun en kısa zamanda bir şekilde başlaması lazım. Yoksa sürekli biz yukarıda çıkan sorunları çözmekle bitiremeyeceğiz kaynağa inmek zorundayız.